Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verileri açıklandı. Aslında canlı yayın yapmak istiyordum ama maalesef yetişemedim o ana ama hızlıca bir video yapalım hemen. Beklediğimizden de iyi geldi. Çok şükür sizlere karşı da mahcup olmadım. Manşet enflasyonda beklenti %5.2 idi. %5 geldi. Ben %5.1 civarı bekliyordum. Benim beklediğimin bile ötesinde iyi geldi rakamlar. Çekirdek enflasyonda ise aydan aya 0.4 geldi. Beklenti de 0.4'tü. Keşke biraz daha iyi gelseydi ama en azından olumsuz bir sürpriz yapmadı. Piyasaların tepkisi ne oldu? Henüz Amerika'da borsalar açılmadı ama erken pazarda işler iyi gidiyor gibi yeşillerdeyiz. Teknoloji hisselerinde nokta 60'lık artış var. Dow Jones nokta 29. Böyle güzel pozitifte gözüküyor her şey. Dolar endeksi bir miktar geriye doğru gitti. Altın ve gümüşte hafif yukarıdalar şu anda. Hisse senetleri bazında baktığımızda daha güzel veriler var. Mesela bizim sevgili Tesla'mız 4.41 prim yapmış. %2.36'lık artış var. Genellikle riskli varlıklardaki artışlar olumlu. Maraton burada düşmüş. Niye bilmem. ona bir bakmam gerekiyor biraz sonra. Coinbase %1.78 artmış. Hani bizim sık sık konuştuğumuz hisseler diye bunlardan biraz örnekler veriyorum. Yukarıda da bakıyoruz. Apple .50 artış var. Piyasalar olumlu karşıladılar. Temkinli olumlu tabii. Çünkü unutmayın Mayıs ayında FED kararı gelecek. Piyasalar henüz FED'in buna nasıl tepki vereceğini tam değerlendiremiyorlar. Bu tartışılıyor şu anda. Ama olumsuz bir şey yok. O belli. Bitcoin'e baktığımızda şu anda 30.200'ün üzerinde tutunuyor. Düne göre biraz de gibi ama hatırlayın bu sabah Bitcoin'e düşüş vardı. 29.000'lere doğru gerilemişti. Tekrar kendini 3200'e 60 durumda. Borsalar bir 10 dakika sonra açılacak. Bakalım nere olacak orada göreceğiz. Peki faiz artışı beklentilerine ne görüyoruz? %77 Yatırımcıların hala faizden artacağını söylüyor. Gerçi bu tam bunu söylemiyor ama ben hani kabaca öyle anlatayım. %30 ise artmayacağını söylüyor. Daha önce durum nasılmış bu rapor açıklamadan önce aşağı yukarı aynı yerlerdeymişiz. Sanırım özellikle çekirdek enflasyonu düşüş görmüyor Bak buna sebep oldu. Bir 25 bas puanı daha zaten Mayıs ayı için herkes konuşuyor. Her nefes onu yapar orada durur mantığı devam ediyor. Biraz da raporun detaylarına girelim. Burada aylık enflasyonu görüyorsunuz. Mart ayında 0.1 buraya kadar oldukça yüksek gelmiştik. Çok ciddi bir düşüş yakalamış durumdayız. Kalemler bazında baktığımızda gıda enflasyonunda ciddi bir yavaşlama var. Özellikle evden yemek yeme. Market alışveriş çok ucuzlamış. Keşke Türkiye'de de böyle olsa. Sokakta yemek yeme. Hala biraz enflasyon var. Şu sütün aylık enflasyonları gösteriyor. Enerjide düşme var. Mart'ta zaten böyle bekliyorduk. Nisan da buna benzer olur. Mayıs'tan sonra biraz tartışmalı. Çünkü orada OPEC kararları devreye giriyor. Ve Amerika'da pompalara şu anda fiyatlar yavaş yavaş yansıtmaya başladı. Çekirdek enflasyon tarafına baktığımızda orada iki temel kalem var. Bir tanesi commodities yani ürünler ama bunun içerisinden gıda ve enerji ile ilgili ürünler düşürüyor. Bir de hizmetler buradan da yine enerji düşürüyor. Böyle baktığımızda buradaki gelişme hiç fena değil. Mesela yeni araçlarda hala 0.4'lük bir enflasyon var. Ama baktığımızda ikinci araçlar 0.9 eksi gitmiş. Burası olumlu. Giyimde hala bir miktar enflasyon var. Sağlık harcamalarında bir miktar enflasyon var. Bunlar aylık yani bunları kabaca 12 ile çarpmanız gerekiyor. Ama esas mesele çarpan olarak da çok büyük çarpan olan shelter yani barınma. Bunda düşme devam etmiş geçen ay 0.8 iken bu ay 0.6. Fakat bundaki esas düşmenin tadını Haziran'dan itibaren çıkartacağız. Çünkü daha evvel pek çok videomda bahsettim. Burada gecikerek geliyor veriler. Daha fazla detaya girmeyeyim oldukça olumlu. Manşet enflasyonda artık yıllık %1.2'lerden bahsediyoruz. Bu Fed'in hoşuna gidecek. Çekirdek enflasyonda ama o kadar iyi değiliz hala. Zaten bunu böyle de bekliyorduk. Bunda daha alınacak yol var. Ben orada özellikle Haziran ayından itibaren kira tarafında çok olumlu gelişmeler bekliyorum. Nisan, Mayıs aylarında da Amerika Birleşik Devletleri'nde maaş artışları şu anda enflasyonu yakalayamıyor. Bunun baskısı gelecek oraya. Bir de unutmayın, Nisan ayında Amerika'da bazı bankalar battı. Bundan dolayı krediler kısılmaya başlandı. Bu kredilerdeki kısıntıların da Nisan-Mayıs ayında enflasyonun çekirdek bölümünü vurmaya başlayacağını düşünüyorum. Böyle baktığımızda Nisan ayında daha da iyi veriler alacağız diye düşünüyorum. Durumlar böyle. Piyasaların açılmasına aşağı yukarı 5 dakika kaldı. Bakalım neler olacak göreceğiz. En azından enflasyon tahminlerimiz doğru çıktı. Çok eleştirmiştim, hayal görüyorsun diyenler oldu. Ama çok şükür dediklerimizden de iyisi gerçekleşti. Bakalım bundan sonraki günlerde bizi neler bekliyor. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.